hırsızlık sanartında yani. Herkese merhaba. Ben Tolga Özbek. Dünden bu yana e, gündemimiz çok yoğun. İşte NATO zirvesi var. S400 hava savunma sistemi ne olacak gibi konuşurken bir anda gündemimize plaja iniş yapan Robinson R44 tipi helikopter gündemimize geldi. farklı farklı yaklaşımlar oldu. İşte büyük cezalar kim bu iniyor derken kimse o helikopterin pilotuna ulaşmadı. Biz de Temel Bey'e, Temel Akçay Bey'e ulaştık. Kendisi amatör bir havacı, bir iş adamı ve sahip olduğu helikopterle uçuyor. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Bağlantıyı kabul ettiğiniz için. Ben size ilk sorumu sormak istiyorum. Neden plaja indiniz? Buraya inmek yasal mı? Hangi e, kuralları e, takip ederek bu inişi gerçekleştirdiniz? Şu anda sivil havacılık e, mevzuatına göre, ülkemizde uygulanan mevzuatına göre biz uçuş planı doldururken, sportif ve e, amatör havacılar olarak e, kalkış yerimiz eğer bir havalimanı bir pist değilse ZZZ dolduruyoruz. Yani bilinmez bir meydandan. iniş meydanımız bilinmez bir meydana ZZZ'ye. Sadece uçuş planımızı portaldan dolduruyoruz. Devlet Hava Limanları'nın hazırladığı bir portal var e, ve burada ineceğimiz koordinatları yazıyoruz. Örneğin, e, Marmaris'teki yer 36 44 28 e, 28 kaçtı? 36 44 şuradan bakayım bir saniye. 28 16 36 44 North 28 16 East. Buna da uçuş bunu doldur. Evet, bunlar o iniş e, iniş bölgesinin koordinatı. Ben de bu koordinatı girmişim e, ve bu koordinat çerçevesinde de o bölgeye inişimi gerçekleştirdim. Aslında gözüküyor mu bilmiyorum ama şuradan gösterirsem bakın bu Windy'nin görebiliyor musunuz burada evet, koordinatı? Evet, evet, bakın evet. indiğim bölgeye bakın. Tam Hı -hı. E, iskelenin ağzına indim. Lütfen Windy'nin gördüğü koordinata bakın. Direkt bu. Ben de burada gördüğüm bu koordinatı uçuş planına yazdım ve bu bölgeye indim. Neden biz oraya indik? Bir ben sportif havacıyım. Yıllarca e, radyo kontrollü model uçaklarla ilgilendim. Daha sonra 3 yıl önce de ya biz niye uçmuyoruz? Türkiye'de insanlar niye uçmuyor? Dedik ve e, gittik. Tayının desteğiyle Light, e, şey, e, PPLH helikopter lisansı aldık. Tek amacımız vardı. Türkiye'de bu iş çoğalsın. Avrupa'da binlerce havacı varken Türkiye'de parmakla sayılacak kadar. Ben ve kardeşim helikopter pilotuyuz ve Türkiye'deki sivil, 67 helikopter pilotundan biriyiz. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nde sivil 67 tane helikopter pilotu var. Bunun geri kalan hepsi emekli askerler. Ordudan ayrılmış askeri pilotlar. Bu sayı niye çoğalması? Biz sportif havacılığı nasıl özendiririz? İnsanlara nasıl sevdiririz? Çocukların ufkunu nasıl açarız? Bakın ben kalktım. Önce tabii ki bu işte emniyet kuralları. Bir gün öncesinde... Ultralight uçak pilotu olan Tunç Türk kaptanımızı oraya gitti, o e, teknesiyle oraya demirledi ve plajı inceledi. Plaj inmeye uygun mu? Çevre güvenliği sağlanabilir mi? İnsan var mı yok mu? Zemin uygun mu? Toz, toz yapar mı yapmaz mı? Bunların hepsinin fotoğraflarını çekti, benle paylaştı ve dedi temel kaptanım, sen e, enteresan yerlere gitmeyi, inmeyi, bu işi tanıtmayı seviyorsun. Eğer uygun, sana o da uygun olursa ben emniyeti sağlarım, buraya girip inebilirsin dedi. Ben değişimle birlikte birlikte sabahleyin bizim helikopterimiz Türkiye'deki tek amatör e, sportif tescilli yani e, sivil havacılık yönetmeliği 6C kapsamında tescilli Türkiye'deki tek R66 helikopter. Bir tane bizim herhangi bir ticari uçuşumuz yok tamamen kendi hobimiz için bu işi sevdiğimiz için insanlara da yaymak istediğimiz için uçuyor. Bir jandarmaya sabahleyin haber verdik. Komutanım dedim ben eşimle birlikte tamamen e, amatör olaraktan sizin bu bölgenizde inmek istiyorum. Bilginiz olsun dedim. Tamam dediler, bilgiyi aldılar. Tuna kaptanım aşağıda e, yangındır. Helikopterin 5 metre, 20 metre önünde, 20 metre arkasında emniyet insan olmayacak şekilde e, e, e, ortamı sağladı ve onun kontrolünde o yerdeydi çünkü. O da bir ultralight pilotu. E, sivil havacılık emniyet kurallarını, uçuş emniyet kurallarını çok iyi bilen birisi. Onun kontrolünde, onun işaretleriyle, alçal, sağ, sol işaretleriyle biz emniyetli bir şekilde o alana indik. Helikopterin önünde ve arkasında 40 metre mesafede herhangi bir insan yoktu. Herhangi bir şekilde Charles Longlar uçuşmadı, havlular uçuşmadı, hiçbir şey olmadı. Çok emniyetli bir şekilde o bölgeye indik. Ee, akşamda akşamüstü de gün batımından önce uygun bir saatte aynı bölgeden yine emniyet kurallarına e, dikkat ederek, emniyet sağlayarak zaten plaj boştu biliyorsunuz e, şu anda zaten plajlar boş kimse yok. Bizim indiğimiz saat 10.45 zaten normal şartlarda bile o saatte plajda kimse yok. Tamamen emniyetli bir şekilde yaptık. Bu e, biz pilot sorumluluğunda sivil havacılığın yönetmeliği gereği e, pilot sorumluluğunda emniyet şartlarını sağlayarak notamlı olmayan, yasaklı olmayan bölgelere inebiliyoruz zaten. Evet. Kural olarak böyle zaten. Yani biri size şunu diyemez. Burada önemli olan şu bakın. Üçüncü şahıslara rahatsızlık veriyor musunuz? Örneğin biz o plaja inmeden önce iki nokta tespit ettik. Bir tanesi plajda müstakil bir ev vardı. Onun önü düzdü. İnilebilirdi. O evin sahibiyle görüştük. Zaten internette videoyu yayandık. Muhtemelen o evin sahibi. Öyle gözüküyor videodan. Çünkü o bölgeden çektilmiş. Evin sahibine dedik ki biz buraya sportif, amatör ...R-64 tipi bir helikopterle inmek istiyoruz. Size herhangi bir sıkıntı olmayacak, bunu temin edebiliriz. Yani helikopterin çünkü tonajı hafif olduğu için bunlar hafif helikopterler. Yani o bildiğimiz e, holding sahiplerinin kullandığı 3 tonluk, 4 tonluk büyük helikopterler değil... ...yere baskı uyguladığı hava şiddeti çok az. Onun için Amerika'da, Avrupa'da insanlar bunlarla hayvan gidiyor... ...çiftliğinden kalkıyor, evine gidiyor, yol kenarına iniyor, tarlaya iniyor... Yani bisiklet ve motosiklet gibi kullanabiliyorlardım. Ama o zaman mal sahibi dedi ki ya biz korktuk biraz endişe ettik acaba sıkıntı olur mu? Tamam dedi ki sorun değil. Yan taraftaki otelle görüştük. Otel dedi ki tabii ki buyurun benim önüme inebilirsiniz. Benim zaten müşterilerim e, sabahleyin plajda olmayacaklar. Biz de gerekli önlemi sağlarız. Zaten burada yangın tüpümüz e, otelin o bölgesinde zaten var. Orada bir bar alanı vardı. Barda helikopterimiz, e, yangın tüpümüz var. Tuna Kaptan bunların hepsini yerde organize etti. Biz de emniyetli bir şekilde... O bölgeye indik. Ama esas buradan sonrası çok önemli Batır, Tolga Bey. Biz oraya indik. Neden oraya indik? Eğer biz dağın başına inseydik, biz zaten dağın başına da iniyoruz. Ülkemiz bizim, cennet. O kadar güzel yerler var ki size anlatamam. Yani bazen diyorum ki, ya herkes şu benim gördüklerimi görebilse, herkes bu işi yapabilse ama bu iş biraz ulaşılmaz geliyor insanlara. Sanki havacılık çok parası olanların işiymiş ki ama böyle değil yani. Bizim bu algıyı yıkmamız lazım. Evet. Oraya indim. Herkes hemen koştu. helikopterin çevresine motor durduktan, pervane durduktan sonra. Ben komutla hareket yaptım. Gelebilirsiniz artık dedim. Geldiler. Çevremizi kuşattılar. Fotoğraf çekildiler. Ama işlerinde çok ilginç olan bir şey vardı. Altı yaşında bir kız babasıyla geldi. Babası dedi ki ya sizi Allah mı gönder dedi. Ya dedim ne oldu ki? Ya bu kız dedi akşam dedi. Baba buraya helikopter iner mi? Hep havadan geçiyorlar. Bir kere de inse de biz bu helikoptere binsek. Ya kızım dedim nasıl inecek buraya helikopter? Yemin ediyorum dedi, akşam bunu konuştuk dedi. Siz indiniz şimdi dedi. İnanamadık dedi. Koştuk geldik hemen. Ben dedim alın kızınızı lütfen helikoptere oturtun. Sayklik tuttu. Düşünebiliyor musunuz? 6 yaşında bir kız çocuğu bir helikopterin kontrolünü tuttu. Ee, bizim için öyle bir şey mümkün değil yani. Rüya yani. Ben çocukluğumda bir helikopter gelecek de ben ona bineceğim de rüya olacak bir şey değil. Ama şimdi siz, hani diyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız, astronotlar yetişecek, aya gideceğiz. İşte o kız aya gide, o kız aya gidecek astronot olacak kız o. Çünkü o gün kaderi değişti. Havacılık bilirsiniz olarak artık kanına girdi onun. Bakın Avrupa, Amerika bu işin e, kompendanı diyeyim. Yani insanları nasıl tavlayacağını çok iyi biliyor. OSKAŞ diye bir organizasyon var. Havacılık bilirsiniz belki. Dünyanın en büyük amatör havacılık organizasyonu. Amerika'daki bütün gençleri oraya topluyorlar. Ve bir, bir röportaj izledim. Bir savaşan Şahin'in pilotu, askeri bir Amerikan pilotu. Adam tecrübeli bir pilot. Şunu anlatıyor röportajında. Babam diyor, beni buraya getirdiği zaman diyor, ben diyor, 9 yaşındaydım diyor. Ne zaman ki buraya geldim diyor, bu ortamı gördüm diyor, o gün pilot olmaya karar verdim. E şimdi Amerika bunu biliyor. O zaman ne oluyor? Uzay mekini yetişecek e, mühendisler buradan yetişiyor. Tolga Bey, biz parayla insan çalıştıramayız. İki, tür, i̇ki türlü insan çalıştırma metodu var. Bir, din. Allah rızası için bunu yaparsınız. İki, sevdiğiniz için bunu yaparsınız. Eğer biz havacı gençlik yetiştiremezsek, işte o zaman o uzay mekiğini yapamayız. O roketi yapamayız. Bizim ve Türkiye'de bu biraz zor. Kabul ediyorum. Türkiye şartlarında bizim. Ama o zaman bize görev düşüyor. O zaman biraz daha paralı olanlara göre düşüyor. Biraz daha imkanı olan. Kimisi parasıyla, kimisi bilgisiyle katkı verecek. Ve bu iş liselere düşecek. Hava federasyonuyla görüşüyorum. Türkiye Hava Sporları Federasyonu branş başkanı İzmir'e geldi. Urla'da da bir sportif havacılık isti yapmaya çalışıyoruz. Ee, geldiler baktılar. Gelken kanatlar biliyorsunuz motorsuz çok emniyetli hava araçları. Ama maalesef Türkiye'de yok. Avrupa'da 8 yaşında çocuklar uçuyor bunlarla. 10 yaşında çocuklar uçuyor. Türkiye'de bu çocukların haberi bile yok. Rüyalarına bile giremez, hayal bile kuramazlar. Uğur'la kaymakamımızla görüştüm. Kaymakamım dedim biz böyle bir pist yapıyoruz. Siz de bize destek olun. Milli eğitim müdürümüzle de görüşelim. Türkiye'de bir bir şeye start verelim. Biz dernek olarak 4-5 tane yelken kanat alalım. Bunları okullara hibe edelim. Zengin okullardan alalım, özel okullardan parayla satalım. Bunlara verelim. Böylece insanlar, ya yani çocuklar, öğrenciler yelken kanatlı havacılığa başlasınlar. Uçmayı görsünler. Aşk, aşkla dolsunlar. O da sağ olsun destek oldu. Çok güzel bir projeymiş dedi. Bunu işte e, Milli Eğitim Bakanlığımızla, bizle, ormanla bir araya gelip bakanlığımızla böyle güzel bir şey başlatalım dedi. E şimdi ben o piste inmezsem bu etki olur muydu? Siz bugün beni arar mıydınız? Bugün Türkiye çalkalanır mıydı sosyal medya? Bakın kaza yok. Bir tek şikayetçi yok. Uçan bir tek e, şazlong yok. Bir tek havlu yok. İnilebilecek en emniyetli şekilde... Süper alana indi. Zaten sportif havacılığın amacı bu. İnsanlar o gün niye düşündüler biliyor musunuz? Bizim yanımıza gelenlerin konuşmalarını duyuyoruz. Ya bu ne kadar güzel. Kaç para bu? Acaba bizde mi böyle bir adı? Niye biz Marmaris İstanbul'dan otobüsle araba ile geliyoruz gidiyor? Biz Bizde bir helikopter alalım o zaman. Bizde bir uçak alalım. Ya diyoruz bu ulaşılamaz bir şey değil. Şimdi belki siz biliyorsunuzdur ama bilmeyenler bu videoyu izleyenler için ben size bir soru sorayım. Ben helikopterle veya uçakla devlet hava meydanları yani Adnan Menderes ya da İstanbul Airport'a insem o dev havalanına sizce kaç para para veririm? Tolga Bey? Ee, Valla şöyle söyleyeyim size e, arabayı park ettiğimiz yerde biz İstanbul'da en düşük 20 lira veriyoruz. 20 liranın evet. çok çok üzerindedir diye tahmin ediyorum. Bakın şimdi bunu dinleyenler şöyle diyecekler 5 bin lira, 10 bin lira 20 bin lira. İnanmayacaksınız ama 15 TL. Ya devlet hava meydanları 15 TL'ye sportif havacıya diyor ki gel buraya in diyor. Ben sana hizmet vereyim diyor. Kulecim sana destek olsun. Ama artık bu öyle bir ulaşılamaz düşünülmüş ki yani bu sadece parası olan, hayır kardeş. bu parası olanların değil. Bu herkesin yapabileceği bir spor dalı olmalı. Ve havacılık teknoloji, biz teknoloji firmasıyız. Dünyanın 30 ülkesine teknolojik yüksek teknoloji makinalar satıyoruz. Ülkemizi temsil ediyoruz ve dünyada bu işte lideriz. Pazar lideriyiz. E biz buna nasıl geldik? Burada devlet teşvikleri, ülkemizin bize sağladığı imkanlar, TÜBİTAK'ın teşvikleri, burada ürettiğimiz teknolojiyi bütün, ama nasıl yapıyoruz bunu? Aşkla yapıyoruz, severek yapıyoruz. E şimdi o havacı itişen o küçücük kız ya, o sarışın kız. Ya bitti o. O bitti artık. O şimdi o helikoptere bindi, o bir pilot olacak, astronot olacak. Ya da mühendislik okuyup bir hava aracının inşasında görev alacak. Bütün amaç bu. Başka bir şey değil. İşte bu yüzden de işte Teknofest gibi havacılık organizasyonları gibi bunların önemi çok daha fazla ön plana çıkıyor. Ee, ben seyircilerimiz için, e, için bir daha bir özet geçmek istiyorum. Birincisi bir hava aracı bir uçuş planıyla bir yere doğru gider. İkincisi sonuçta onlara uçuran siz pilotlar... Ee, yanınızda galiba eşiniz de var o uçuşta. Yani Eş, çoluk... yani onu da söylemeyi unuttum. Biz havacılığa, havacılığa aşık bir aileyiz. Yani. Benim eşim e, ultralight uçak pilotu. Geçen sene aldı. Ben de uçacağım dedi. Sen aldın dedi. Ben de uçmak istiyorum dedi. Ya Şu anda belki Türkiye'nin ikinci, belki üçüncü kadın pilotu. Kızım 16 yaşında 17 yaşında 18 yaşında lisansını alacak Türkiye'nin en genç bayan ultralight pilotu. Kadın ultralight pilotu. Yani o, siz de oraya, o, oraya inerken aileniz var, kendinizi eşim vardı yanında, yani, eşim vardı. Kendinizi riske atar mısınız? Hayır. Havacılık kuralları içerisinde ya. neyse, kanun ne yazıyorsa buna göre bir planlama yaptınız, hazırlık yaptınız, inişinizi, kalkışınızı emniyette tamamladınız. Çünkü Tol Tol şöyle bir şey Tolga var. Bey, Tolga Bey, helikopterle ben maaşlı bir pilot uçurmuyorum. Ben oraya görevle, parayla birini gönderip birinin hayatını riske atmıyorum. Bu ticari bir helikopter değil. İki kızım var, Karımla ben helikopterin içindeyiz. O kadar yani o bunun etesi yani yok. Şimdi ya bunun da kim güvenlikten ötesi. bahsedelim? Şu açıdan ben söylemek istiyorum ee, insanlarımız çok fazla ambulans helikopterleri gördükleri için helikopterler sadece heliportlara iner kalkar gibi bir düşünce var bunun da bu e, fotoğrafla ortadan kalkırsın çünkü sizin çektiğiniz görüntülerde farklı bir şimdi ortaya atılan görüntülerde derinlik açısından. Yani resmen böyle insanların içine iniyormuşsunuz i̇şte, gibi gözükse tabii, de... Tabii. Çünkü e, fotoğraf e, yandan çekilmiş video. Siz, yani normal başka videolarda e, emniyetin sağlandığı çok rahat, açık gözüküyor. Ya e, zaten böyle düşün, aksini düşünmek mümkün bile değil. Yani ben oraya iniyorum. Ne orada bir kişinin e, gözüne toz kaçsın isterim. Onun için sizde bir fotoğraf da paylaşacağım. Çakıl taşlarını dün Tuna Kaptan bana bir WhatsApp mesajı attı, eliyle yerdeki çakıl taşlarını avuçluyor. Bana şunu anlatıyor, temel kaptanım diyor, toz kalkmaz merak etme, zemin emniyetli. Videoyu izlerseniz o, videoyu izlerseniz yerden en ufacık bir toz kalkmıyor. Yani hatta bazıları sosyal medyada şaşırmış bu montaj diyor, yerden toz kalkması lazım diyor, sular uçuşması lazım diyor. Yani o kadar hassas hareket ettik ki çünkü gerçekten de bir plaja iniyorsunuz. halkın olabileceği bir plaj. Biz dağlara da iniyoruz, yamaçlara iniyoruz. Bu kadar hassasiyet göstermiyoruz. Gözle yeri kontrol ediyoruz çünkü dağın başına önceden bir ekip gönderemezsiniz. Ama bu bölge özel bir bölgede olduğu için ben özellikle tuna kaptan bir gün öncesinde, zaten bir gün önce orada olduğu için biz bugün o gün oraya gittik. O emniyete baktı, iniş için uygun bir alan, her şey uygun. Biz de bu çerçevede gittik oraya indik. Çok teşekkürler. Mevzuata da uygun zaten. Yani helikopterler her yere e, çevreye zarar vermiyorsanız, gürültü yapmıyorsanız bunların hepsini düşünmeniz lazım. O indiğimiz plajın hemen arkasında otel var. Meskun muhal değil. Otel sahibi ve müşterileri zaten olayın farkındalar. Hepsi videoya çektiler. Yani onlar rahatsız olacak olsa otel sahibi inmeyin lütfen derdi. Biz zaten inmezdik. Onun haricinde karşı taraf deniz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü galiba sizde temasa geçti. Ee, bu Geçtiler, konuyla, ilgili, evet, Bu inişle ilgili. Ne sordular, ne cevap aldılar? Onları da bizle paylaşır mısınız? Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü biz bu havacılık işine girdiğimizden önce yani yiğidin hakkını vermek lazım. Birçok şeyler söyleniyor sivil havacılıkla. işte bu işleri zorlaştırdığı bir takım sık... Ben bunların hiçbirine katılmıyorum. Biz bu işe girdiğimizden beri oradaki her kademeden son derece büyük destek aldık. Amatör havacılar olarak. Yani Türkiye'de sportif olarak, ticari olmayan zihniyetle bu işi yapan insanlar olarak. Her konuda destek oldular. Sabah Ali bugün sabah bu yayınlandıktan sonra sosyal medyada böyle yalan dolan gerçek dışı çok üzülerek söylüyorum. Bereket Enerji burada ön planda suçlandı. Düşünün ya bir gazetecisiniz, bir bir sosyal medya fenomenisiniz. Neyseniz değerli bir insansın. Ya tescilli internetten niye kontrol etmiyorsunuz? TCHBR, helikopterin kuyruğu gözüküyor. Bunun bereket havacılığı ait olmadığı belli. E şimdi yazık değil mi? Suçsuz insanlara bir ton laf söylemek, bir ton haksızlık yapmak. Hiç alakası yok. Bu çerçevede düşündüğümüz zaman sivil havacılık sabah beni aradı. Temel Bey dedi. Böyle böyle bir sosyal medyada e, duyum var. Bu, bunun Nedir dedi? Ben dedim aynı size burada anlattığım gibi sabah plan doldurduğumu, jandarmaya haber verdiğim, kalkıştan önce bilgi verdiğimi, uçuş planımın onaylandığını, bu uçuş planıyla da sivil havacılık mevzuatının uzun olarak ZZZ kalkış, ZZZ iniş. Ben inerken kule bana soruyor nereye ineceksin diyor. Ben diyorum ki Kumlubük bölgesine ineceğim diyorum. Tamam diyor pilot sorumluluğunda inebilirsiniz diyor. Yani verdiğim koordinata indim dedim. Sivil havacılık doğal olarak bana emniyet şartlarının sağlanıp sağlanmadığını sordu. Ben de dedim ki aşağıda bir gün öncesinden gitmiş e, UPL pilotu bir arkadaşımız, kaptanımız vardı. O gerekli şartları sağladı, emniyeti sağladı. Biz de bu çerçevede indik dedim. E, çok teşekkür ederiz bilgilendirme için dedi. Biz gerekli detaylı incelemeleri sizin de söylediğiniz doğrultuda yapacağız. Tekrar size döneceğiz dediler. Doğal olarak bir inceleme yapacaklar. Söylenenler doğru mu değil mi diye. Ondan sonra da sanıyorum e, mevzuata uygun olduğu hakkında onlar da bir görüş verirler. Otorite o tabii ki. Biz de öğreneceğiz. Varsa bir eksiğimiz hatamız biz de bu vesileyle öğrenmiş olacağız ama bugüne kadar bizim bildiğimiz emniyet sağlanırsa helikopterle istediğiniz noktaya çevreye zarar vermeden çevreye duyarlı olarak koruyarak çevreyi helikopterinizin kabiliyetleri çerçevesinde emniyetli bir şekilde inebilirsiniz bildiğimiz mevzuat bu. Temel Bey çok teşekkürler. Sizlere e, helikopterinizle emniyetli, keyifli, e, daha çok insanlara Hep. havacılığı sevdirerek nice uçuşlar diliyoruz. Bu açıklama için de çok teşekkürler sizlere. E, bu arada sizden de bir söz alalım. O küçük kızımızı umarım bir gün uçurma şansına e, sahip olursunuz. Gideceğim. Yine gideceğim oraya. Yine gideceğiz oraya. inşallah o kız oradadır. Bilmiyorum orada mı oturuyorlar, misafir miydiler? Ama o gün kalkamadım. Aslında bunu güvenlik olarak kalkmadım. Ben aslında orada insanları o küçük kızı uçurmayacağını gönülden istedim ama şimdi zaten bir kere indik kalktık. İkinci bir gürültü tekrar bir inme kalkma operasyonu da yapmak istemedim. İnşallah o kızı bir gün uçurma şeyimiz olur. Ama o aldı. Ben onun gözlerinde gördüm. Tamam ne güzel. Ne güzel bir havacı kazandık diyoruz. Çok teşekkürler Temel Bey. İnşallah ben sizlerle e, bir gün e, daha fazla bu havacılıkla ilgili, sportif havacılık, e havacılık e, inşallah geleceğiz. O geldiğimiz zamanda da bu konuları daha detaylı konuşmak isteriz. Sizlere emniyetli uçuşlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Her zaman bekleriz.